Şu ana kadar çember çizmeyi öğrendiğiniz bir tane şekil objesi yaptınız. Ama bir kardan adam için daha fazla şekle ihtiyacımız var. Tüm bu şekilleri kardan adam modellerimizi temsil eden tek bir veri yapısı içinde saklayacağız. Bunu bir dizin aracılığı ile yapabiliriz. Dizindeki her pozisyon bir tane şekil objesi içerir. Sıradaki alıştırmada şekil dizini denilen bir dizin oluşturacaksınız. Bu şekil dizininin bütün modele ait olduğunu düşünün. Modelin her parçasını çizebilmek için bilgisayarın ihtiyacı olan her şeye sahip. Peki Nik'in şapkasına ne olacak? Bunu çemberlerle çizemeyiz öyle değil mi? Niknak isimli kısa filmi basit geometrik şekiller kullanarak yapmıştık. Şekil çizmenin kolay yollarından biri köşe adı verilen noktaları belirlemektir. Örneğin şapka için buna benzeyen sekiz köşeye ihtiyacımız olacak. Noktaların her biri bir koordinat çifti tarafından tanımlanır ve daha sonra köşelere ait bu listeyi daha büyük bir dizinde saklayabiliriz. Kısacası istediğimiz şekli saklayacağımız bir dizinler dizisine sahip olacağız. Programın başka bir parçası ise bu noktaları birleştirecek. Sizin için iki alıştırma hazırladık. Birinci alıştırmada şekil objelerinizi saklayan bir şekil dizini oluşturacak ve bu sayede kafayı ve gövdeyi yapmış olacaksınız. Daha sonra da klasik siyah bir şapka ile başlayıp istediğiniz diğer tüm şekilleri yapabileceksiniz. İyi eğlenceler. Hadi. Hadi ne duruyorsunuz?